Motorcu Abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere Hollanda'daki büyük motorların fiyatlarından bahsedeceğim. Büyük ve tabii ki ikinci el. Şu anda karşımızda Ducati Panigale var. Hemen ondan başlayayım. Şöyle fiyatı göstereyim size. 28.690 euro. 1600 kilometrede ve 2019 model ama girince direkt insanın gözüne çarpıyor. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup zili açarsanız çok makbule geçer. Çünkü izleyenlerin çoğu abone olmayanlarmış. Abone olursanız bana büyük destek vermiş olursunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Şöyle etraflarında gezelim motorların. Bu da Panigale V4S modeli. 26.990 euro. Rahmetli altın elbiseri adam da böyle bir Panigale kullanıyordu. Allah rahmet etsin. Burada yine aynı model. 26.990. Bunlar aynı. Çok detaya girmiyorum. Kilometreleri, yılları falan filanları farklı. Şöyle devam ediyorum. Ama baya güzel motorlar yani. Bakınca şöyle. Yani... Türk lirası 26 26.000 liraya bunu alabildiğini düşünsem baya şık olur yani. Burada Kawasaki ZX10R var. 17.690 euro. Tabii ki canavar gibi bir motor. Çılgın bir motor. Burada fiyatı yazmayan motor. yzf r 1 var. Bu 2009 model 34.000 kilometrede, 8.690 euro. Böyle farlar, bakışlar fena. Şöyle konsolla göstereyim. Çok şık motorlar gerçekten insanın aklını çeliyorlar. GSXR 1000 var 16.490 euro ve 55.390 kilometrede şöyle devam edelim Honda CBR 1000 rr 17.990 euro 1600 kilometredeymiş. Bu da YZF R1 6. ne atan bilmiyorum 20.000 kilometrede 15.990 euro. Kayme R1, şöyle yandan çekelim. Burada, burada gördüğünüz gibi BMW Espin arı ararı, 60'lar araya, hiç böyle önemsiz gibi, 16.690 euro bin arar, Espin Gördüğünüz gibi makine dehşet hiç böyle kalabalık ya, adamlar hiç önemsememiş yani. Ama şuna hasta oldum yani. Bu baya güzel. Şurada başka modeller de var, onları da göstereyim. Kawasaki Ninja H2R H2 karbonmuş. 28.490 euro. Yani buranın en pahalı motorlarından biri bunlar diye düşünüyorum. Çünkü full karbon Kawasaki. Tabii bizim sevdiğimiz motorlar, dükler var. Benim hasta olduklarım. Mesela KTM dük 1290 Super dük R ABS 15.290 euro. Mesela burada da o kaç kilometredeymiş? 12.000 kilometre. Bu 8.000 kilometrede 2019 model 16.000 euro. Ama yani kocaman ya, devşet yani. Bana doğum günümde bunlardan bir tanesini alabilirsin. Önce Harley yeni bir eskit de. Aynen de yavaş yavaş eskitiyoruz. Dük 1290. Bu 2014 model 41.000'de 10.000 euro. 1290 yine süper Dük. Bu... Aynısı zaten 16.000'de. Şu şu ilgimi çekiyor. Bundan alabilirsin. Bak şimdiden söyleyeyim. 1290 GTR ABS. Bu GT olanı daha tur versiyonu yani granajdan da anlaşılacağı gibi. Cam falan var önünde. Bunlarda cam yok. Bu güzel. Bunu beğeniyorum. 27.000 km'de 13.000 euro. 2016 modelmiş. Bu da 0 km 16.990 euro. 24 ay garantili. Bayağı güzel. Yine bunlardı. Geçenki videoda bahsettiğim gibi taksit mevzuları da vardır. Böyle bayağı uygun taksitler yapıyordurlar muhtemelen. Şurada yazıyor mesela 20.000 euro aylık 250 euroyla 25 sene. <gülüyor> Herhalde öyle bir şeydir. Yok, yoktur o kadar. Bakalım. 2009 model. 4.000 kilometrede aşağı yukarı. 250 euroya düşünsene 250 TL'ye bunu alıyorsun. Dayı, 6 6 7 sene. 6 7 sene aynen. Burada 6 7 sene okey. Mesela bu satılmış. Bunun üzerine sticker yapıştırmışlar yani satılmaz mı abi şunun güzelliğine baksana yani şunlar daha yeni tabi ekranlı falan bunları da çekmeden gitmeyeyim Triumph'lar da var Scrambler 1200 XC 14.000 Euro burada 270 Euro aylık ödemeyle alınabiliyormuş 2020 model 5000 kilometrede. ne olduğunda göre göstereyim şöyle tipi falan farklı gerçekten klasik Bunlar da ilgimi çekiyor bir yandan ama tabii yani şu, şu varken de buna şimdi kim para verir der insan. Biraz da diğer markaların ayakıtlarına bakalım. Suzuki GSX-S1000R 1000A 13.000 Euro Şöyle yandan gösterelim. Çılgın agresif motorlar. 13.190 Euro Aylık 170 Euro alabiliyorsun. Baya komik fiyatlar. Şuna bayılıyorum. Şu tipe baksana ya. 13.790 Euro 2017 modelmiş 16.000 kilometrede ama kalıplı yani baksana örümcek ağa bağlamış adamlar ne kadar sallı şey yapmıyorsa ne kadardır duruyorsa Akrapovic ile birlikteymiş bir de bu arada <gülüyor> garip honda cb 1000r 12.000 euro 160 liralık ödeniyor alınıyor biniliyor ama şimdi honda mı BMW mi yani? Ne kadar aynı neredeyse yani. 1000 Euro daha verip BMW'sini alırdım yani. Triumph, Triumph Speed Triple. 37.000'de. Bu biraz yaşlı 2014 model. 9.000 Euro. Şöyle gidelim. Triumph'lar var bolca. Elinde millet olan satmış, okutmuş yani muhtemelen. Burada da var. Kawasaki Z900. 9.000 Euro. Z900 yine. 35 kWh. Yani bu burada a bir ehliyet oluyor sanırım. Ya da A2 ehliyet oluyor. Ona uygun. Motor sanırım limitlendirilmiş. Ama 900cc. Bunu alıp kullanabiliyorlar. Türkiye'de de sanırım aynı kurallar geçerli. Artık Avrupa Birliği muhabbetinden dolayı. Böyle arkadaşlar. Sizler için büyük motorları çekmeye çalıştım bu videoda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram ve Facebook'ta da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.